Evet arkadaşlar, maç seyretmeye geldiniz, izlemeye geldiniz biliyorum. Ancak ben size kendi hazırlamış olduğum komik bir türküyle sesleneceğim. Size onu sunacağım. Sizlerle onu paylaşacağım arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyorum? Daha çok insana erişebilmek için, daha çok insanla paylaşabilmek için, Türkü dostlarına erişebilmek için böyle bir şey yaptım. O nedenle sizden özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Maç izlemeye geldiniz ama Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bundan sonraki haftalarda da değişik değişik türküler yapıp yayınlayacağım. Bana destek olursanız, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Tekrardan özür diliyorum. Tekrardan affınıza sığınıyorum. Böyle bir yola başvurduğum için daha çok insana ulaşmak için yaptım. Türkü dostlarına selam olsun diyorum arkadaşlar. Eve serdim kilimi, tut kaynana dilini Eve serdim kilimi, tut kaynana dilini Akşam olun gelince de, öpsün sevsin gelini Akşam olun gelince de, öpsün sevsin elini. Kartal sinek avlamaz, köpek kuşa avlamaz. Kartal sinek avlamaz, köpek kuşa avlamaz. Akıllı olan gelinde kaynanaya hırlamaz. Akıllı olan gelinde kaynanaya hırlamaz. Ben bir parça biberim, eke eke giderim Ben bir parça biberim, eke eke giderim Fazla nazlanma kaynana, kızın alıp giderim Fazla nazlanma kaynana, kızın alıp giderim Kaynağına mı severim, altın minder severim. Kaynağına mı severim, altın minder severim. Oğlun evden giderse de süpürgeyle döverim. Oğlun evden giderse de süpürgeyle döverim. Tam bir kazan karası, görümcemde belası Kaynanam kazan karası, görümcemde belası Sevdiğimi sorarsanız, baklavanın ortası Sevdiğimi sorarsanız, baklavanın ortası gez dolanı dolanı söylersin hep yalanı gez dolanı dolanı söylersin hep yalanı ben sana mı doğurdum da aslan gibi olanı ben sana mı doğurdum da aslan gibi olanı yumurtanın sarısı yere düştü yarısı yumurtanın sarısı yere düştü yarısı görümcem verem oldu da kaynana madarisi görümcem verem oldu da kaynana madarisi Koydum kutu, herkes ile mutlu Kayaya koydum kutu, herkes yariyle mutlu Gelinler hep tatlı yesin, kaynanam semizotu Gelinler hep tatlı yesin, kaynanam semizotu Lahanayı haşladım Sirkeye de bandırdım Lahanayı haşladım Sirkeye de bandırdım Çok konuşma kaynana da Turşunu hazırladım Çok konuşma kaynana da Turşunu hazırladım Çok konuşma kaynana da Turşunu hazırla <Gülüyor>